Bu heykeli çok seviyorum çünkü çok fazla hareket var. Bir sanatçının tutup en utanç duyduğum anımı bir heykele dönüştürdüğüne inanamıyorum. Andromeda'nın annesi deniz tanısına hakaret edince deniz tanısı kıyılara terör salması için bir deniz canavarı göndermiş. Andromeda'yı bir kayaya zincirleyen ailesi deniz canavarı Andromeda'yı yediğinde onları rahat bırakacağına inanıyormuş. Andromeda'yı gören Perseus deniz canavarına Medusa'nın kafasını göstermiş. Medusa çok çirkin olduğu için onu gören canavar da taşa dönüşmüş. Böyle devam et mi? Kaş yapayım derken göz çıkaracaksın. Canavardan kaçıyormuş gibi görünüyor ama kasılmış kolları aynı zamanda sanki canavarı uzaklaştırmaya çalıştığını da düşündürüyor. Bu işte kolay olmamalı. Yani bir canavarı itmeye çalışmak ama bazen küçük şeyler daha acımasız olabiliyor değil mi? Hayır, ben acımasızım esas. Bak sana bana! Deniz canavarı bir ejderhaya benziyor. Kanatları ve iki tane kuyruğu var. Buna rağmen çok küçük ve hiç de korkutucu değil. Hatta çok da şirin. Evcil bir deniz canavarım olsaydı bunun gibi olmasını isterdim. Çocuk sen ne diyorsun?